Harika bir ah. Neden bu kadar çok biçiyorsun? Şarap damarlarından hiç ekizik olmuyor. Günün birinde beynin bir el bombası gibi patlayacak. 25. Yine yanımda ol bebeğim. Yine sen, yine ben, yine ayarlayacağım. Bebeğim. Yine sen yine ben yine hayallerim Yine yanımda ol bebeğim Yine sen yine ben yine hayallerim Yine yanımda ol bebeğim Yine sen yine ben yine hayallerim Dünyam değişti değiş Değişkin hislerim bitirdi ben Oldum deli gel yine sol yanım ol beni Çok güzel Dönse dünya geçmişe dur O ister geçmedi beni boğdu Yorulsam bile bir yolunu buldum Dünya seni bana sordu yoruldum Dönemedim koştum sana doğru Sen kalbimin içine doğdun Öldüm her gece haberin oldum. mu? Bittim her gece beni sordum mu? Aklına ya da kalbine Sokaklara ya da derinlere Girdim ikonların derinine Eninde sonunda senin emeği Aktımı yaktım, günaha battım Gözüne baktım, sözüne kandım Yüzüne vurdu güneşin sıcaklığı An gözlerinin parıltısında Yok oldum, kayboldum yok oldu Hayaller, maziler, bahçeler Yine bulsam biliyorum Sever ama kaçıp gider Şimdi nasıl anasam olanları Olanların sonucunda sonları Çok güzeldi o beyaz kanatların Ama beni gökyüzüne çıkarmadın İzlemedik dünyayı yükseklerden Yine yüksek doz geçiyorum senden Hayatın düzeni ve dolu Dünyanın içi ama uzak benden Yine yanımda ol bebeğim Yine sen yine ben yine hayallerim